İşte kadınlar olarak iş dünyasındaki kadın örgütlerini tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kez Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay bizimle birlikte. Merhaba Göknur Hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Merhaba. Evet, siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de çok iyiyim. Derneğe geçmeden önce öncelikle sizi tanıyalım istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Evet. Göklür Atalay, enerji sektöründe hizmet veren bir girişimciyim. Ee, bildiğiniz üzere yenilenebilir enerji gündemini e, takip eden onunla ilgili rüzgar yatırımları, güneş yatırımları, e, hidrolik santrallar, termik santrallar da var bu arada, bağ gaz ve kömür. E, bütün yatırımların anahtar teslimi, e, projelendirme, kamulaştırma, e, enerji nakil hattı, e, ve saha geliştirmeden başlayıp e, kabullenene kadar e, götürdüğümüz bir şirketimiz var. E, o şirketin sahibiyim. E, enerji sektöründe hizmet veren kadın sayısı azdır. Onun için e, bu sektörde, er, erkek egemen bir sektörde e, 35 yıldır hizmet veriyorum. E, girişimci bir kadının. Hem girişimcisiniz hem de erkek egemen bir sektörde girişimci kadınsınız. O yüzden de Umarız bizi izleyen e, genç kadınlarımız e, sizden ilham alırlar ve onlar da bu alanlarda girişimci olurlar sizin gibi. Şimdi derneğe geçecek olursak, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği ne zaman kuruldu, kimlerden oluşuyor ve amacı nedir? E, Kaister Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği 2016 yılında kuruldu. E, genç bir dernek fakat e, tecrübeli ekipten oluşan bir dernek. Hepimiz sivil toplum örgütlerinde yıllardır hizmet veren deneyimli kadınlardan oluşuyor. Ee, kadının e, işveren olması ve e, sanayici olması tercihimizdir e, üye olmak için. E, kadın istihdamını desteklemek, e, işveren kadınların sorunlarıyla ilgilenmek üzere kurulmuş aktif bir dernektir. Merkezi Ankara'da olup bütün Türkiye'ye açık bir dernektir. E, yoğun çalışmalar yapmaktayız. Ee, Kuzeyimizden ama neler yapıyorsunuz hemen yaptığınız Hemen yapamadım. söyleyeyim ee, tabii ki biz e, işbirliğine çok önem veriyoruz işbirliğinin güç birliği olacağına inanıyoruz bu sebeple de bütün e, Türkiye'deki kadın dernekleriyle bir ağ kurmak onlarla birlikte olmak üzere Anadolu projesi Kayıster Anadolu'yla buluşuyor Anadolu iş kadınlarıyla buluşuyor projesini geliştirdik ve tek tek adım adım Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bütün kadın dernekleriyle el sıkışıyoruz ve koronadan önce öpüşüyorduk da tabi ki. <gülüyor> Buna sonra e, online sistemde olacaktır. Ülkemizin güzelliklerini ve e, kadınların sorunlarını birlikte, iş hayatındaki sorunlarını birlikte çözmeye yönelik e, çok verimli bir projeydi. E, ve halen devam ediyor. Bunun dışında Top Üniversitesi ile e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir protokol imzaladık. Bununla ilgili eğitimler veriyoruz ve iş yerlerine e, toplumsal cinsiyete duyarlıdır belgesi veriyoruz üniversite ile birlikte. Bu da e, Türkiye'de özel bir e, çalışma olduğunu düşünüyorum. Hatta e, 8 Mart Kadınlar gününde de e, Ankara Sanayi Odası'na verdik bu belgeyi eğitimlerimizle birlikte. Avrupa Birliği projelerinde ee, İşbirliğine önem verdiğimizi söylemiştim. Ee, Kagider ve Kagider önderliğinde UYİKAT'la birlikte bir Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Yine aynı şekilde e, kadınların enerjiye girmesi yönünde, benim de enerjide olmam vasfıyla e, kadınların güneş enerjisini, Yönlendirme ile ilgili bir Avrupa -pro projesindeyiz, Avrupa -pro bilgi projesindeyiz. Gelset ve fiyat olarak Güneş İş Adamları Derneği ve Yatırımları Derneği ile birlikte bir kadın Türkiye çapında kadınların enerjiye, güneş enerjisine çatı olur, yer olur, özendirme ve tanıtma projesi yürütüyoruz. Ee, yine birkaç Avrupa Birliği projemiz daha ön aşamalarını geçti, onların sonuçlarını bekliyoruz. Yoğun çalışmalar yaratıyoruz. Diğer dernekler gibi yine eğitimlerimiz, çalışırlarımız, ziyaretlerimiz, e değişik organizasyon ve faaliyetlerimiz, sosyal aktivitelerimiz mevcut. E hiç durmayan, devamlı üreten ve gerçekten verimli bir derneğiz. Ben biraz daha çalışmalarınızı ayrıntılandırmanızı isteyeceğim. Yani e sertifikasyon olsun, bütün Türkiye'yi dolaşarak diğer derneklerle iletişiminiz olsun. Bunlardan en çok öne çıkan ve ya bunu güzel iyi anlatalım dediğiniz hangisi ise onu biraz daha ayrıntılandırır mısınız acaba? Tabii ki bir kere bu Top Üniversitesi ile işbirliği yaptığımız toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine değinmek istiyorum. Çok kıymetli bir çalışma. Hem üniversiteden hocalarımız hem de bizim eğitmenlerimizle birlikte iş yerlerine e, talep edilmesi durumunda bu eğitimi veriyoruz. Böylelikle iş yerinin e, kadına önem vermesi, toplumsal cinsiyete önem vermesi, bu konudaki hassasiyeti aynen bir ISO belgesi, bir OSAS belgesi gibi bir belgelendirme yapıyoruz. Bu çok kıymetli. O iş yerinin e, toplumsal e, kadına verdiği önemi belgeleyen bir belge. Bunun başka bir kurum tarafından veya bir organizasyon tarafından verilmediğini hiç duymadım. Ama biz bunu bir üniversite işbirliğiyle keyifle yapıyoruz ve bu çalışmanın sonucunda aldığı belgeyle ben bu iş yerinde kadına ve toplumsal cinsiyete önem veriyorum, değer veriyorum. Bu iş yeri bu konuda hassastır. Belgesini duvarına asması bizim için çok kıymetli. Yani biz kadınlar için. Tabii pardon, bunu her iş, iş şirkete de vermiyorsunuzdur. Bir takım kriterler vardır. O şirket ne yapıyor ki siz bunu veriyorsunuz? Hangi kriterleri, koşulları karşılıyor? Biz verdiğimiz eğitimler sonrası orayı da bir görüyoruz, denetliyoruz. Ve bir küçük sınav gibi bir çalışma da yapılıyor. Bir anket hazırlıyoruz. O anket dolduruluyor. E, o iş yerinin kriterlerini de e, gözden geçiriyoruz. Yani bu belgeyi alırken, dediğim gibi bir ISO belgesi alır gibi e, o belgeye sahip oluyorsunuz. Bunun dışında e, Anadolu projesi dediğim projede de yine e, çok kıymetli bir çalışma. E, Türkiye'nin pek çok yerine gittik. Eskişehir, Gaziantep, Bursa, İzmir, e, Kayseri, Kütahya, e, Adana, Mersin, Urfa, Eskişehir, çok fazla il gezdik. Kimseyi beklemiyoruz biz. Biz bizzat dola düşüp heyet halinde kalabalık olarak gidiyoruz. Tek tek dokunmak, hem bu ili hem sorunları görmek ve birlikte acaba nasıl işbirliği yapabiliriz? İşbirliği yapmadan bir yere ulaşamayız. Günümüzdeki sorunları da yine birleşerek çözebiliyoruz. Tek başına bir ses olmak zor. Onun için çok sesli olmaya çok önem veriyoruz. Bu kapsamda da tek tek dolaşıyoruz. Ve o toplantılarımız çok güzel oluyor. İlin valisi, belediye başkanı, ticaret odası, sanayi odası hepsini ziyaret ediyoruz başkanlarını. Onlarla ne yapabiliriz diye. Ee, bizim toplumsal cinsiyet teşvikliği e, çalışmalarımızı orada da anlatıyoruz, onlara da veriyoruz, bütün Türkiye'ye geçerli olduğu için. Yani projeler birbirine bir ağ şeklinde bağlı aslında. Diğer yürüttüğümüz projeler de öyle. E, hepsi birbiriyle iç içe. Sonuçta e, amacımız iş birliği, güç birliği, kadının güçlenmesi, istihdamın arttırılması. Hangi çalışmayı yaparsak yapalım, aynı odakta buluşuyoruz. Peki bu çalışmaları yaparken tabii hem iletişim halinde olmanız hem sizin zaten bir kadın olmanızdan kaynaklı olarak çok hakim olduğunuz eminim bir konu var. O da kadınların yaşadığı sorunlar. Kadın ister girişimci olsun, ister bir şirkette çalışıyor olsun ya da bir işveren olsun. Hangi sorunlarla karşılaşıyor? Malum toplumsal cinsiyet eşitsizliği bütün dünyada var. Yani girişimci kadınların sorunları değil mi? Yani kadın sorunları çok detaylı, çok büyük ama ben sadece girişimci kadınların e, sorunlarına değinmek istiyorum. Yoksa kadın sorunları biliyorsunuz e, çok farklı bir açıdan, farklı bir pencereden bakmak lazım. E, kadın girişimcilerin, çalışan kadınların problemi e, biz en çok ihalelere girerken, e, yerlerdeki yetenlikler e, biz kadınlara e, sorun olabiliyor. Çünkü kadınların e, henüz çalışma hayatına yeni girmesi, iş girişimci olma hikayeleri e, son yıllarda bizim nesiline e, en çok başladı. Bundan sonra artacaktır mutlaka. En azından eşitlikler sağlanana kadar e, bir eşitlik e, küçük de olsa avantajlar sağlanabilir ihanelerde. E, vergi indirimi olabilir. Vergiler e, e, kadın girişimcilerin en büyük sorun olarak karşısına çıkıyor. E, ben genel girişimci problemidir ama kadınların desteklenmesi açısından söylüyorum. Artı finansal ulaşım. Finansal ulaşım, ulaşımda e, genelde kadının ekonomik ve e, gayrimenkul e, desteği veya varlığı e, yeterince olmayabiliyor. Bu konuda teminat mektubu alması, ihaleye girerken yeterlilik göstermesi konusunda böyle sıkıntılar olabiliyor. Onun için bankalardaki yeterliliğinde de yönelik biraz daha avantajlı olmasını tabii ki tercih ederiz. Ee, erkek egemen sektörlerde söz sahibi olmak da tabii ki büyük sıkıntı. Yani e, girişimci kadınlar biraz daha küçük de olsa, e, ayrıcalıklar tanınırsa belki e, onlarda en azından eşitlik sağlanana kadar ee, biraz daha gayretli olabilirler. Çünkü kadın girişimcilerin e, yürek, yüreklendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadının ekonomiye katkısı çok büyüktür. Kadın e, sağduyusu yüksektir, enerjisi yüksektir, e, gayreti yüksektir, maksimumdur bunlar. Eğer desteklenirse ekonomi canlanır. E, onun için kadınların e, iş dünyasında, girişimcilikte desteklenmesi yüreklendirilmesi çok kıymetlidir. E, erkek iş kurduğu zaman e, birkaç kere aileden maddi destek alabilir. E, her tür gayrimenkul, altın vesaire birikim erkeğin önüne serilir. Ama kız çocuğu iş kurduğu zaman belki bir kere bu şansı olabilir. Defalarca bu şans onun önüne serilmez. Onun için o bir şansını da değerlendirmek için tüm gücüyle işine sarılır ve onu kurtarmak için e, büyük gayret gösterir. Bu gayretine lütfen devletin de destek olmasını bekliyoruz. Dün noktaları hakikaten de böyle can alıcı noktalara değindiniz. Gerçekten de kadınlar finansal erişimde sorun yaşıyorlar. Bankalardan kredi almak isteseler ve o kredileri nasıl ödeyecekler? Koskebe başvurmak isteseler, e, Koskebe başvurabilmek için zaten parayı harcayıp işi kurmuş olması gerekiyor ama elinde para yok ki işi nasıl kurusun? Dediğiniz gibi bir pozitif ayrımcılık mutlaka işitlik sağlanana kadar gerekiyor. Ben sizin e, demin derneğin çalışmalarından bahsederken... Sesinizi bir biraz daha zor bir, alıyorum. Tamam. E, dernek olarak Avrupa Birliği e, fonlarına yönelik de bir takım projelerinizin hazır olduğunu söylediniz. Bunlardan bizimle paylaşabileceğiniz, yakın zamanda başlayacağınızı düşündüğünüz projeler varsa... En azından, konu başlığı açısından paylaşmanız mümkün olabilir mi? E, Sivil toplum örgütlerinin e, geliştirilmesi e, konusunda e, bir projemiz ön aşamadan birinci bölümü geçti, ikinci aşamayı bekliyoruz. E, burada Konya iş kadınları ve Diyarbakır iş kadınları ile yine işbirliği yaptık. Dediğim gibi biz hep kadın işbirliklerine çok önem veriyoruz ama e, çok da ayrımcı değiliz. Erkeklerle de işbirliği yapıyoruz. Dediğim gibi Güneş Projesi'nde iki tane e, cinsiyet ayrımı olmaksızın iki dernekle beraberiz. E, i̇ş dünyasında e, hep beraberiz. Kendimizi e, çok da farklı görmüyoruz. E, bu projeleri henüz daha start almadığı için e, detaylı bir bilgi veremiyorum. Ama inşallah ilerleyen süreçlerde proje gerçekleşirse ve e, gerçek olursa sizlerle paylaşmaktan keyif alacağım. Mutlaka. Biz, biz de İzleyicilerimize, okuyucularımıza duymaktan memnuniyet duyuyoruz bu gelişmeleri. Çünkü çok önemli çalışmalar imza atıyorsunuz. Ne mutlu bize ki sizler varsınız. İş dünyasında ne kadar çok kadın olur ve ne kadar çok kadın derneği olursa eminim eşitlik bir gün mutlaka sağlanacaktır öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Derneğimiz bünyesinde tabii ki komiteler kurarak değişik alanlarda faaliyetler gösteriyoruz. Bu faaliyetlerimizin en başında belki de eğitim geliyor. Fazlasıyla hem üyelerimizin eğitilmesi, talep görülen eğitimlerin ve hocaların bir araya getirilmesini sağlıyoruz. Veya bizim eğitim vermemiz gerekiyorsa... İçimizde değerli arkadaşlarımız var. Bizler de eğitim vererek e, kadın girişimcilere faydalı olmaya çalışıyoruz. Bunun harici de tabii ki e, kamu ile ilgili e, komitelerimiz var. Kurumsal iletişim önemli. Onunla ilgili komitemiz var. Dış ilişkilerle ilgili komitemiz var. E, böyle 8-9 tane komiteyle e, ve her birinin ayrı e, başkan ve ekibiyle değişik çalışmalar yapıyoruz. Bir dernek çatısı altında bu kadar yürekli, becerikli, başarılı kadın bir araya gelince üretkenlik haliyle çok fazla oluyor. Birbirimizle ticaretle yapıyoruz. Ayrıca dışarıyla da ticaret yaparken birbirimize destek olup yol gösterici olabiliyoruz. Eğitim Kadın dernekleri çok keyiflidir. Evet. Eğitim dediniz, o eğitimi hangi alanda veriliyor eğitimler? Onların da bahseder misiniz biraz? Şimdi dönem dönem değişiyor eğitimler. Anketler düzenliyoruz. Talep edilen şeye göre bazen finansla ilgili, ekonomiyle ilgili eğitim olabiliyor. Bazen ihracat, Şu son zamanlarda ihracat biraz ilgi çekti. Et ticareti eğitimleri olabiliyor. Bazen stresle başa çıkma psikolojik danışmanlık eğitimleri olabiliyor. Ee, şu e, korona sürecinde biraz sağlıkla ilgili eğitimler de anlaya çalıştık. Hem bünyemizdeki e, sağlıkçı e, iş kadınlarımızdan bazen de dışarıdan uzmanlarımızdan e, bir e, şey başlatmıştık korona döneminde, e, röportaj süreci. O süreçte de üyelerimiz kendilerini ve işlerini e, Instagram üzerinden canlı e, sohbetlerle tanıttılar ve soruları yanıtladılar. Her sektörün kendine göre soruları oldu. Çünkü herkes kendi alanında gerçekten iddialı. O soruları cevaplamak da bize keyif verdi. Gençlere ışık tutmak çok hoşumuza gidiyor. Üniversitelerde konuşuyoruz. Ben bizzat mesela, neredeyse Türkiye'deki %50 üniversiteye konuşmacı olarak gidip, gençlerin özellikle kızlarımızın nasıl hayata atılmalarını, nasıl yüreklenmelerini, asla pes etmemelerini, ne kadar önemli olduğunu uygulamaya çalışıyoruz. Eğitim yani dipsiz kuyu sonu gelmiyor. Ne talep görürse, ne ihtiyaç olursa hemen o eğitimi organize ediyoruz. Gerçekten de i̇şte. yaptığımız <gülüyor> çalışmalara baktığımda ben şunu görüyorum, hani başlangıçta söylemiştiniz, bir dayanışma ve güç birliği görüyorum. Hem kendi aranıza dayanışma örneği sergiliyorsunuz, birbirinize eğitimler veriyorsunuz, birbirinizin işini tanıtıyorsunuz, ticareti de birlikte yapıyorsunuz. Ve ihtiyaç duyulan her alanda da eğitim vererek ya da eğitim alarak güç birliği sağlıyorsunuz. Çok güzel çalışmalar. İyi ki sizi tatlıyorum. Kesinlikle. İyi ki... Bir de bizim geleneksel 29 Ekim balomuz vardır, Cumhuriyet Balosu. Onu da böyle çok görkemli bir şekilde kutlamaya özen gösteririz. Ee, bu sene ne yapacağımızı bilemiyorum. <gülüyor> o da herhalde online olacak hani her şey online olacak. Online balayı yapacağız. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bana derneğimi anlatma imkanı verdiğiniz için çok teşekkürler.